lafım bilgi ben de bitmez coşar sevgi baş öğretmen izinde yılmaz yürür bu türk genci kolum kanadım lafım bilgi Bende de bitmez coşar sevgi memleket Yuklar geleceğim, son nefesimde bile öğretmen olacağım. Kolum kanadım, lafım bilgi, ben de bitmez coşar sevgi, başım. kanadım lafım bilgi, ben de bitmez coşar sevgi. Memleket sevdasıyla yılmaz yürür bu Türk genci. Kolum kanadım lafım bilgi, ben de bitmez coşar sevgim. Başörtetmeni. Lafım bilgi, bende bitmez coşar sevgi, memleket sevdasıyla yılmaz yürür bu Türk genci.